Merhaba, bu Afgan tacı, beraberindeki diğer hazinelerle birlikte dünyayı geziyor ve Londra'ya yeni geldi. Tüm önemli parçalar gibi, gelişi fotoğraflanmaya layık. Özenli bir şekilde taşınmasına rağmen, taşımayı kolaylaştırmak adına parçalara ayrılabilecek şekilde tasarlanmış. Bu milattan M.Ö. 1. yüzyılda göçebe bir prensesin kullandığını düşünüyoruz. Çok narin, altın parçalardan oluşuyor. Üzerinde beş adet ağaç figürü var. Öylesine narin ki, taşınmasını kolaylaştırmak için altı parçaya ayrılabilecek şekilde tasarlanmış. Bu muhteşem tacı ve beraberindeki diğer görkemli hazineleri, Afganistan'ın olağanüstü geçmişine adeta bir yolculuk hissi uyandıran sergide görebilirsiniz.